Evet arkadaşlar, kamp yerinde araçları ayırmak için yapılan doğal taşlarla herkesin kendi yerini ayırdığı ve herkesin başında elektrik fişlerinin olduğu yer. Komple her yer bu şekilde taşlarla ayrılmış vaziyette. Sayaçlar var, elektrik sayaçları. Onlara para atıp elektriğinizi açıyorsunuz. Söylediğiniz gibi. Bir para tuttunuz. 50 cent. Buradan da hangi fişi kullanacağınızı şu anda kapatmışlar. Burada iki tane var. Burada iki tane var. Şu sürekli bütün park yerlerinin başlarında birer tane elektrik sayıcı var. Yani daha doğrusu fiş var. Şu şekilde de taşlarla ayrılmış durumda. Evet. Burası da suyunuzu boşalttığınız, tuvaletinizi boşalttığınız ve su aldığınız yer. Su alırken de aynı şekilde buraya 10 sent, 20 sent, 50 sent 1 öyle ve 2 öyle atıyorsunuz. Alacağınız suyun miktarına göre burada yazıyor. Ki. Buraya temiz su almak için hortum takıyorsunuz. Ondan sonra tuvaleti boşaltmak için yer burası ve gördüğünüz gibi sifonları, tuvaleti boşalttıktan sonra şeyi, şeyi Burası da pis suyu boşalttığınız yer Burayı da bu şekilde sifona basarak Şu anda Bu şekilde gördüğünüz gibi Pis suyundan sonra sifonu çekelim Burası da Günlük bilet alabileceğiniz yer ama şu anda kapatmışlar size çekemiyorum sadece görünsiniz diye bu şekilde yapılmış. Biletinizi alıyorsunuz. Aracın ön tarafına koyup kontrolcüler geldiğinde gösteriyorsunuz. Arkadaşlar bu da ücretlendirme. mobil için yani karavan için, Motokaravanlar karavanlar girebiliyor buraya sadece. Çekme karavan yok. Alınmıyor. Saat sabah 8'den akşam 8'e kadar şey 6'ya kadar 5 euro. Akşam 6'dan sabah 10'a kadar 10 euro. Günlük 8-10 saat içinde 13.50 ve 1 Euro'da tax-free gibi şey alıyorlar. Yani aslında bir günlük 14.50'ye geliyor 24 saat. Kişi sayısına göre verilmiyor sadece araç başına veriliyor. Bu da ikinci ee, pis su de tuvalet boşaltma ve su alma yeri yakın yadır. Burası da duşlar ve tuvaletler arkadaşlar üstünde solar sistem ile çalışıyor her şey su ısıtma ve elektriği tamamen solarla karşılıyorlar güneş enerjisiyle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buralarda komple aynı şekilde doğal taşlarla herkesin yerini belirlemişler parsel parsel yani karşıda gördüğümüz yerde mini golf. Golf oynuyorlar. Bu da buranın aktivitelerinden biri. Şimdi burası da şu anda koronadan dolayı kapalı ama daha önce açıktı. Hep bir musluk arasıyla mesafeyi sosyal mesafeyi korumak adına kapatılmış. Bu şekilde. Sıcak su sürekli mevcut. Herhangi bir ekstra para ödemiyorsunuz bunun için. Buraya da Tuvaletler, gördüğünüz gibi bayan, engelliler için bir tuvalet ve erkekler için aynı şekilde bulaşık yıkama yeri. Şu anda dezenfektanları da ama tuvaletler kapalı. Evet, gördüğünüz gibi bu yeni yapılmıştı, yaklaşık 3 senede yapılmış, 3 sene önce yapılan bir tuvalet ve tesis. Burası da başka bir alan. Çok büyük bir alan burası toplamda. Yarımada diye geçiyor. Etrafı komple üç tarafı göl. Şu anda göle doğru gidiyoruz. Çok eski olan yer. Yine aynı şekilde sıcak suları, duşları, tuvaletler. Görmüş olduğunuz gibi. Burası büyük karavanlar için 8 metre karavanlar için tabelada da gösteriyor 8 metre ve üstü 8 metreden büyük olanlar için ayırmışlar hep şu şekilde. Evet şimdi fark yerleri arkada kaldı. Buradan kısa mesafe, şöyle 60-70 metre sonra göle ve tesislere geliyorsunuz. Şurada göl başlıyor ama burada giriş yeri yok, şöyle sahili yok diyeyim kumsalı. Buradan yürüdüğünüz takdirde. Bu alanda çadırcılar için ayrılmış yer. Ama bu sene biz buraya gelmedik. Bu sene de karavanlar için şurada göl manzaralı yer yapmışlar. Gördüğünüz gibi şurası komple göl manzaralı. Şurada gördüğünüz şekilde şuraya gölü görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burası da Halatlarla çekilerek yapılan su kaya teşisi. Komple buradan, şu ufak kulübenin oradan tutuyorsun halatı. Komple şöyle şurayı tur atarak sürekli su kaya yapıyorsunuz. Ee, şurada da parkur var. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Gördüğünüz gibi. Şurada da böyle bir teşisi var. Bar. Snake var gibi bir yer. Yazın burada herkes oturuyor, şezlonglar falan. Çocuklar için kumsalda oynama göndü park. Bir tekne şeklinde gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi bu şekilde hem kumsalda çocuklar oynayabilsin diye hem de anneler babalar burada barda bir şeyler atıştırabilsinler diye Sinekler biraz komple bu şekilde şey zonklar masalar sandalyeler oluyor burada da komple bu şekilde teyze Burası komple karavan konaklama yerine ait ve buralara gelmek için ekstra hiçbir ücret ödemiyorsunuz sadece karavan konaklama park yerine para ödeniyor bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şu anda Yarımada'nın tam burnuna geldik böyle göl buradan devam ediyor İstiler burası. Ben size şimdi buradaki su kayağı yapılırken ne kadar ücret ödememiz gerektiğini de söyleyeyim. 1 saat için 22 euro. 2 saat için 28 euro. 1 saati uzatmak için 12 euro üstüne. Bütün gün için de 40 euro. Kurs almak istiyorsanız eğitim için 42 Euro Full kurs diyor Hem kaymak için hem Eğitim almak için 48 Euro Evet duşlar da burası Görmüş olduğunuz gibi Bedava Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz duşa Görmüş olduğunuz gibi Şu şekilde Kullanıyorsunuz Maya ilk başlayanlar için yapılmış Parkur Görmüş olduğunuz gibi karşıya gidip, geliyorlar dümdüz. İlk burada başlanıyor eğitime. Gördüğünüz şekilde. Şurası da, e, arama kurtarma mı diyeyim? Herhangi bir şey olduğunda, burada görevliler var suda filan, idare ediyorlar. Şurada yine duşlar var, öbür tarafta tuvaletler var. Önce göre burası da teiz. şurada bisiklet park yerleri yapmışlar. Gütmüze geldiniz mi? Burada küçükler var. Dairede böyle yerler var. Aralar lastiklerinizi içine sokuyorsunuz ve bisiklet dümdüz duruyor. Buranın planı projesi şu şekilde, Yarımada şeklinde geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle burun, burada futbol sahası var, çok büyük bir tesis. Burada yürüme yolları var, burada araç park yeri var, tuvaletler var. Burada komple karavan park yeri, şurada işte su boşaltmanın, hepsini bir şekilde anlatmışlar. Şurası komple yeşil alan zaten, gördüğünüz gibi Yarımada şeklinde. Yani şu şekilde gözüküyor. Yukarıdan baktığınızda. Şöyle bir burun. Şu anda biz şuralardayız. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Şurada bir alan var. Burası tamamen arındırılmış bir alan gibi. Düşünün. Kapatılmış. Manzarası şu şekilde. Göle bakıyor. Buranın sebebi de çadırcı arkadaşların, ailelerin geldiği zaman aile olanların rahatsız olmak istemeyenlerin çocukları olanların kalabileceği küçük çocukların da buradan dışarı çıkması zor olduğu için bunun içine çadır kuruyorlar. Bu şekilde bir sistem bulmuşlar. Hem küçük çocuklarını rahat bırakıp içeride dışarı suya kaçmalarını engellemek için bu şekilde tel ergü vasıtasıyla kapatılmış ve arındalmış bölge olarak koymuşlar. Yeren çadırcı arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz küçük ahşap kulübenin içinde, şu anda araba çekmişler ama, televizyon var, elektrik banklar var. Ee, çadırcı arkadaşların, masa sandalyesi olmayanlar gelip burada yemeklerini yiyorlar ve buzdolapları var, herhangi bir ücret ödemeden kullanıyorlar. Ammerlong dedikleri yani müracaat, ilk resepsiyon. ilk geldiğinizde buraya kendinizi tanıtıyorsunuz ya da nerede kalmak, ne kadar kalmak istesini söylüyorsunuz. Burası da komple çadırcı arkadaşların bulaşıklarını yıkayacağı yer. Evet arkadaşlar çadırcı arkadaşlar geldiği zaman da eşyaların araçtan çadırı kuracakları alana kadar eşyaların taşıyabileceği kafes şeklindeki arabalar bunlar herhangi bir ücret demiyorsunuz, Alıyorsunuz aracınıza götürüp bagajından eşyalarını üstüne koyup kaldığınız çadır alanına kadar taşıyabiliyorsunuz. Sonra da getirip aynı şekilde buradaki arkadaşlara geri veriyorsunuz. Bu şekilde. Bu alanda gençlerin daha çok çadır kurduğu sabahlara kadar eğlendikleri Kamp ateşinin yandığı şöyle bir manzarası olan iki tarafa da bu taraf ve bu tarafta da göl olmak üzere burada futbol sahaları şurada Beach voley olarak yapılmış voleybol sahası burada da bunların yanlarına çadır kurup oturmak için yer yapmışlar şu şekilde orada da var bu alanlara komple çadır kurabiliyorsunuz yeriniz belirliyorsunuz geliyorsunuz kuruyorsunuz buralarda çadırda kalan arkadaşların duş ve tuvalet ve bulaşık ihtiyacını giderecek olan yer görmüş olduğunuz gibi şu şekilde, buralar bulaşıkları yıkamak için, içeride tuvaletler, burası da evet. laubolar ve aynalar, görmüş olduğunuz gibi. Şurada da masa tenisi var, Almanya'da en çok gördüğüm şey, burada masa tenisleri betondan böyle, hiçbir zarar görmüyor. Hareketlerinizi ve topunuzu getiriyorsunuz. Burada masa tenisi oynuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yaz-kış dışarıda duruyor, hiçbir şey olmuyor. Ne de. Şöyle dekorlar yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Çok eski bir piyanamçıyı. Tabi açılmıyor artık. Normalde altta tuşlar var. Ama maalesef şu şekilde yapılmış bir dekor. Şu tarafta da şu yuvarlak taşlarla çevrilmiş Lagafoya dedikleri Almanların bizim de kamp ateşi dediğimiz şey. Akşamları gençler burada toplanıp ateş yakıp etrafında oturup İçkilerini içiyorlar. Marshmallow'larını yapıyorlar. Bu şekilde aktiviteler oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada var. İleride var bir tane daha. Öbür tarafta var. Burada da çadırcı arkadaşların herhangi bir yağmur mağmur yağdığında toplanabilecekleri beraber oturup sohbet edebilecekleri, yemek yiyebilecekleri, üstü kapalı, dört tarafı açık masalı, banklı bir alan, diğer bankların hepsi toplanmış, içine konulmuş herhalde, kullanılmıyor şu anda, sonuçta kapanmış durumda, kapanmasının sebebi de korona, normalde burası 12 ay açık olan bir yer, ama koronadan dolayı şu anda kapalı. Burası da gölün öbür ucu. Uyurmuş olduğunuz gibi ağaçların arasında gün batımı da var. Burası yine arama kurtarma dediğimiz itfaiyeti. Zıvır zıvırının ee, ilk yardımın Durduğu yer, herhangi bir şey olduğu zaman buradan müdahale ediyorlar. Göl açık olduğu zaman, tesis açık olduğu zaman sürekli birileri var. 24 saat doktorundan, hemşiresinden, itfaiyesinden ilk yardım yapabilecek kişiler duruyor. Burada yine bir restoran tarzı bir yer var. Burada da tuvaletler. mevcut. Sigara otomatı, yine tuvaletler. Bu şekilde. Şöyle bir kapalı alanı var. içeride Bu şekilde. Restoran. Ve benim bulunduğum yerde şu anda gördüğünüz yerde banklar oluyor. Sandalyeler, banklar. Şurası da satış yeri, şu arkada gördüğünüz yerde mangallar yanıyor, etler pişiyor ve satılıyor. Sabahları burada sıcak ekmek, taze ekmek oluyor. Ne kadar alacağınızı akşamdan belirliyorsunuz, söylüyorsunuz sabah, getiriyorlar. Buradan da, buradan da geliyorsunuz göre, şöyle görmüş olduğunuz gibi, şurası kumsal. Burada hava güzelken gölde yüzebiliyorsunuz. Burası kumsal, bu kum tabi yazın temizleniyor, şu anda ıslak, nem olduğu için tertemiz kum oluyor. Burası da yüzülecek göl, bu şekilde. Burada hamağın varsa hamağını kurup ağaçlar arasında gölgede durabiliyorsun. İstersen şurada açık bir alan var. Açık alanda da güneşlenebiliyorsun. Şu görmüş olduğunuz kumsalda yanına gidiyorum. Ahşap bir platform var. Platform normalde ileride babalar var. Suyun içinde babalara takılı duruyor. Ve yüzerek gidiyorsunuz. Üstünde güneşleniyorsunuz. Ya da suya atlıyorsunuz, ya da gidip dinlenip geri geliyorsunuz, böyle bir platform. Görmüş olduğunuz gibi. Bu ileride duran bir platform dediğim gibi. Gün batımında böyle bir manzarası var. Yazında aynı bu şekilde oluyor. Millet masasını, sandalyesini karavanından buraya getiriyor. Suyun etrafında bir sürü yerde durabileceğin yer var. Ya da sandalyene masanı koyabileceği, gün batımını izleyebileceğin yerler var. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunun bir de öbür tarafı var tabi, gülüm. Orada da hemen hemen aynı manzara mevcut. Buradan da kumsaldan, ağaçların arasından şu dediğimiz restoran tarzı bir yerde. Bunun hemen arkasında da çocuk park alanı mevcut. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Şurası da dediğim gibi çocuk harika alanı. Yine yerler kum, kaydıraklar ve tırmanış için yerler var. salıncaklar mevcut. Bu şekilde. <gülüyor> yakılıyor. Yazın. Buradan sosisinizi, ıvırınızı, zıvırınızı mangaldan taze taze yapıldıktan sonra satın alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. şıklandırılmış da. Sonbaharda da buralar muhteşem bu şekilde renklere bürünüyor. Ve harika aslında ama tabi Korona belasından dolayı maalesef ki teyhsiz komple kapalı. Şurada da paletlerden yer yapmışlardı. Minderleri var bunların tabi şu anda kaldırılmış. İnsanlar burada oturabiliyor gençler. Şuradan yemeğini alıp ekmek arası bir şey koyup yiyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi renkler dediğim gibi hakikaten muhteşem ötesi. Burası da yine çadır bölgesine giden araç yolu. Şu aradan, şu anda ben aradan geçiyorum. Ama yolu şöyle taşların arasından bir alan var. Bu alandan yani şuradan geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz. Burada mangal yakma alanı. Böyle ağaçlarla çevrilmiş. Herkes mangalını burada yakabiliyor normalde. Tabii özel mangallar var. Benim kullandığım mangallar gibi. Onları kullanabiliyorsunuz. Ya da gazlı mangallarınız. Ama açık kömürde açık ateşse burada yapmak zorundasınız. Böyle hazır mangallar var. Buranın. Ya bunlar da ya da kendi mangalınızı getirip buradaki masaların üstünde hem yiyip hem mangalınızı yapabiliyorsunuz. Bu da işte orman ateşlerinin önüne geçirmek için yapılmış bir şey bence. Ve çok mantıklı. Bizim halkımız gibi ormanın içine girip ateş yakıp sonra da kömürlerini, korlarını, sönmemiş kömürlerini ormana boşaltıp gitmelerinden dolayı oluşan orman ateşini engellemiş oluyorlar adamlar. Çok da mantıklı. Evet, burada ormanın içinde görmüş olduğunuz Mantarlar resmen 15-30 santim büyüklüğünde bu şekilde mantarlar arkadaşlar her yerde mevcut. Resmen sonbaharın rengiyle mantarlar birini aldım. Arkadaşlar bu mantarın ne mantarı olduğunu yenilip yenilmediğini yorumlara yazarsanız çok memnun olurum ya. Bu tarz mantar çünkü çok var. Görmüş olduğunuz gibi. Buralar hep karavan, park yerleri. Araç giremez diye levha da var zaten. Sadece karavanlar giriyor. Buraya da şu tahta ve demirden oluşan bariyerlerle kapatılmış şu alanda komple, kısmi çim, kısmi parke taşı ile yerde sadece motosikletlerin park yeri. Bunlara da ayrı bir yer ayrılmış. Araçların arasına geliş güzel bırakılmasın diye. Bu da motorcular için bırakılmış bir park yeri. Sadece motorların park edebileceği şu şekilde belirtilmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada böyle bir manzara var. Arkadaşlar, buralar da komple. Görmüş olduğunuz gibi karavan, park yerleri. Yazın, buralar komple doluyor. Hiç boşluk kalmıyor. Aşağıda da bir alanlar var. Daha önce çektiğim drone görüntüleri de var. Onları da eklemeye çalışacağım videoma. Orada çok rahat görebileceğiniz gökyüzünden çekilmiş görüntüler ve ne kadar büyük bir alan olduğunu görebileceğiniz görüntüleri videoya eklemeye çalışacağım. Buradan da kamp yerinin öbür ucunda aslında ama şu anda kapalı Siz orayı çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Elimde görüntü varsa yine onları da eklemeye çalışırım. Çocuklar için kamp alanı var. Okullar, dernekler, kurslar. Orada bungolalar var çocukların kalabileceği. Oraya geliyorlar. Eğitmenler başlarında, gözetmenler başlarında durmak kaydıyla haftalık, 10 günlük, 2 haftalık kamplar düzenleniyor. Orada birçok aktivite var ok atma, ondan sonra bowling, ondan sonra nal atma çocukların el becerilerini geliştireceği şeyler langırt oynama alanları mevcut akşamları da çocuklar kamp ateşi yapılıyor kamp ateşi yakılıyor ama korkunç büyük bir kamp ateşi onun etrafında toplanıyorlar şarkılar söyleniyor Marşmelo yapılıyor. Aktivist, aktivasyonlar çok fazla çocuklar için. Muhteşem bir kamp alanı. Şu alanda görmüş olduğunuz çok büyük bir alan. Sadece engeller için hazırlanmış park yeri. Düz ayak ve her yere yakın. Evet arkadaşlar, şimdi bu kamp alanımızın bir ucuna doğru da burada geldik. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde gölden çıktıktan sonra duş alabileceğimiz güzel bir duş. Bundan sonra şu dubalar kenarda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bunlar normalde suyun içinde duruyor. Bundan sonraki de şurada bir restoran daha var. Buradaki restoran da kapalı şu anda. Şurada bir alan var arkadaşlar. Kampa gelmiş köpeği olan kampçılar. Köpeklerinde burada eğitim verebiliyor ve köpeklerini burada buluşturup oynatıyorlar. Onlar için düşünülmüş güzel bir yer. Şimdi oraya çekeceğim sizi. Yürüyorum ve. Suyun kenarında direkt, onlara ayılmış bir alan, hayvanlar için. Biliyor. biliyorum görüntülerde belki çok düzgün çıkmayabilir. Ama gün batımı muhteşem duruyor, onu biliyorum. Ve arkadaşlar, köpeği olanlar, görmüş olduğunuz ya da göremediğiniz şu anda, ters ışık kalıyor ama bunu ayarlamaya çalışacağım. Şöyle biraz sonra fotoğrafını da çekip koyabilirim. O daha net olur diye düşünüyorum. Şöyle bir köpek zaten köpek kumsalı oyun alanı diye belirtilmiş bu şekilde bir yer. Görmüş olduğunuz gibi parkurlar mevcut. Buradan suya da sokuyorlar. Böyle bir alan. Sörf tahtası, kano. Kiralayabileceğiniz ya da eğitim alabileceğiniz Sörf okulu bir yeri. Şu anda tabii kimse yok. Görmüş olduğunuz gibi. Bir alan. Burası da aynı şekilde Hayvanların olduğu yer normalde. Ama şu anda hiçbir şey yok. Böyle bir alan yapılmış. Çocukların gelip sevebileceği, bakabileceği güzel bir yer. Evet burası da öbür restoran. Burada masalar mevcut normalde. Görmüş olduğumuzda şu anda hiçbir şey yok bakalım. Şöyle günahı çekelim. Buradan servis yapılıyor. Dediğim gibi buradan servis alındı. Burada şeyler. Görüntü bu. Manzara bu şu anda. Gün batımı muhteşem bir görüntü. Yaz olsa bir de karavanımız da burada olsaydı açık olsaydı gelecektik ama maalesef ki kapalı. Size görüntü alabilmek için blok hazırlayabilmek için geldim. Evet arkadaşlar size güzel bir blok hazırlamak için bugün Abzberg Brombasie'yi Brombasi, Stelplatz'a karavan kamp yerine kamp da sayılmıyor aslında ama konaklama yerine gelip video çekmek istedim. Gördüğünüz her şey düşünülmüş ve hazırlanmış güzel bir alan isterim ki Türkiye'de de bu şekilde bir faaliyet gösteren bir deniz kenarında kamp yeri makul fiyatlar altında insanların rahat edebileceği güzel bir kamp yerinin açılması bunun için çalışmalarım devam ediyor yakında büyük bir ihtimalle güzel bir yer bu şekilde bir yer açmayı düşünüyorum bakalım hayırlısı bunu da size buradan bildirmiş olayım. Yine bir ritüel. Geri dönüştü. Teki mola.